Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yağ yakma zayıflama ile ilgili bir kür daha arkadaşlar. Ee, bu kürde sosyal medyada, internette e, ve e, bilimsel çalışmalarda kanıtlanmış. Ben de oradan araştırdım arkadaşlar. Ee, çok kullanılıyor, tavsiye ediliyor e, uzmanlar tarafından. Şimdi önce malzemelerimize bakalım. E, bir kere e, yarım litre kaynar su lazım. Suyumuz şu anda kaynıyor onu göstereceğiz size. 2 tatlı kaşığı yeşil çay arkadaşlar bakın. Yalnız çay yeşil çay böyle olacak arkadaşlar bu şekilde ee, yarım limon arkadaşlar kabuğu dahil limon suyu da olacak ve kabuğu da olacak gördüğünüz gibi bir adet maden suyumuz var arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bir litrelik bir kabımız var şurada demlendikten sonra oraya koyacağız şimdi arkadaşlar e, suyumuz kaynadı suyumuzu alıyoruz bakın suyumuz şimdi geliyor suyumuz kaynadı. Ee, ne kadardı yarım litre kaynar su yani şu yarım litre arkadaşlar öncelikle neyi koyuyoruz 2 tatlı kaşığı yeşil çayımızı demleyeceğiz bu demleme arkadaşlar bunun için özel imal edilmiş gördüğünüz gibi yeşil çayı koyduk sonra arkadaşlar üzerine yarım litre yani bunu dolduracak şekilde kaynar suyu koyuyoruz bu şekilde 10 dakika duracak arkadaşlar bu sonra devam edeceğiz yine şimdi bakın dumanı nasıl tutuyor bakın görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bunu dolduruyoruz arkadaşlar. Önce yeşil çayı koyuyoruz. Yeşil çayın üstüne. Bu demleme aparatı. Bundan yoksa alabilirsiniz. Çünkü her şeyi demleyebilirsiniz. Her türlü bitki çayını demleyebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz bitki çayları demlenerek yapılıyor. Bakın görüyorsunuz doluyor yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dumanını görüyorsunuz. Bakın duman nasıl tütüyor. Bu 10 dakika boyunca demlenecek arkadaşlar. Ondan sonra diğer malzemeleri buna katacağız. Şimdi bu 10 dakika demlensin sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam edeceğiz. Şimdi bu da 10 dakika demlensin. Evet arkadaşlar yeşil çayımız demlendi. Gördüğünüz gibi bakın yarım litre. Suya koyduk, kaynar suya demledik. Gördüğünüz gibi şimdi bunu kabımıza aktarıyoruz. Kabımız biraz büyük, önemli değil o. Daha iyi görmeniz için öyle yaptık arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz rengini arkadaşlar? Yeşil çayın rengi nasıl çıkmış? Gördünüz aktardık. Şimdi bunun üzerine limonu koyuyoruz. Önce limon suyumuzu Koyduk. Yarım limon. Sonra bu yarım limonun kabukları ile beraber bakın. Kabuğuyla beraber attık. Sonra maden suyumuzu üzerine koyduk. Bakın gördünüz mü? nasıl köpürdü arkadaşlar. Şimdi bu oda sıcaklığında biraz soğuyabilir arkadaşlar. Oda sıcaklığına gerebidir Şimdi bu yaptığımız karışımı oda sıcaklığında durduracaksınız. Öğün aralarında gün boyu bunu içeceksiniz arkadaşlar. Tabi sadece bunu içmek yetmez. Beslenmeye dikkat edeceksiniz. Un, yağ, tuz, şeker. Bunlardan uzak durmaya çalışacaksınız. Hareket edeceksiniz. Eğer spor yapamıyorsanız günde 30 dakika spor yapmanız lazım. Yapamazsanız evde hareketler var. Yine sosyal medyadan evde yapabileceğiniz egzersizlere bakın. Onları takip edin. Beslenmeye dikkat edin. 2 hafta bunu her gün uygulayın arkadaşlar. Beslenme ve hareketlerinizi spora dikkat ederseniz 2 hafta sonra... İşe yaradığını göreceksiniz. Birçok uzman tarafından e, sosyal medyada da var. E, Birçok internet sitelerinde de var. Araştırdık biz. En çok e, kullanılan kürlerden bir tanesi bu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Oda sıcaklığında bunu öğün aralarında içiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu yeşil çay başka ne işe yarıyor? Limon başka ne işe yarıyor? Devamında da bunları göreceksiniz. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi kullandığımız malzemelerin faydalarına geçelim tek tek. Bunları anlatalım size.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 soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir astım alerjilere iyi gelir nefesinizi tazeler mide bulantısı ve araç tutmasına iyi gelir saç bakımında kullanılır evleri temizlemekte kullanılabilir yeşil çayın faydaları neler yeşil çay içmek diyabetin ilerlemesini önler kotik kolesterol değerini düşürür cilt ve saç sağlığını korur e, kilo verdirir iyi bir ağız bakımı sağlar tansiyonu iyi gelir damar tıkanıklığını önler Kanseri önler, bağışıklığı sistemini güçlendirir, sindirim sağlığını korur, Parkinson ve Alzheimer hastalıklarına karşı yeşil çay faydalıdır, HIV virüsünün yayılmasını durdurabilir, çay alerjiye iyi gelir. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün bitkisel videolarımızı oradan görebileceksiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın, bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ederiz arkadaşlar.